Merhabalar, baştan Nükleer Pazarı'a hoş geldiniz. Yönetmenim. Bir de, e, yönetmenim baştan böyle bir şey yapmamı istedi. Nükleer pazarı e, giriş yapmamı istedi. Şimdi New Vegas hikayelerini size bugün. Size bugün ayrıca özel bir hikaye anlatacağım. Ee, bir grup Hortlağ'ın ve onların karşılığında duran görünmez şeytanların hikayesini anlatacağım. Hikayemizin adı Fallout New Vegas. Aa burada ölü bir tane hortlak var. Bunu ben mi öldürdüm acaba? Parıldayan. Ben öldürmüşümdür. Biz öldürmüşüzdür değil mi? Bu bun, Bu bizim e, karizmatik nişancımız. keskin nişancımız. Bu da Eli, Eli, e, bizim robotumuz. Çok karizmatik değil ama şirin böyle bir robot işte o da. <gülüyor> oh şu müzik. Şu hikayede çalan müziğe bak be. Ha burada birileri var gibi. Evet şurada bir hortlak var. Bunu bir temizleyelim. Aradan çıkartalım. Şimdi nişan alırken hiçbir zaman kafaya nişan almayacaksınız. Her zaman gördüğün nişan alacaksınız. Çünkü vurması daha kolay. Boran Gülsoy. Hoş geldin dostum aramıza. Denk abi. Serdar abiye benziyorsun. Evet. Onu bana çok söylüyorlar. Higgs'e de benzediğimi söylüyorlar. Ama emin olun ki birbirimiz değiliz aslında. Hepimiz farklı farklı insanlarız. Hepimizin farklı farklı huyları var. Hepimizin farklı farklı ee... sevdikleri şeyler var. Mesela ben parayı severim. Cerdal yönetmenimiz Paul Croft şeyleri sever. Hicks e, anca e, kendini sever. <gülüyor> o gezgin yaban horlak bizi birazcık zorlayacak gibi. Ölsene sen kardeşim. Öldü. Ha, gelen var. Gelen var. Gelmeye devam eden var. Hadi bakalım. Gel ya, yakından vuralım onları. Hadi gelin. Hikayeler hep böyledir. Hi hikayeler sürekli birbirine, birbirine ilham verir, ee, sürekli birbirine e, yaratır. Gibi bir şey yani bu hikayeler o güzel. Bak onlar hemen düşüyor, hemen düşüyor. Of. Şimdi ben bu görevi, bu hikayeyi tamamen e, şu aslında anlatıyorum. Bu hikayede kazanılacak para var. Yoksa ben bu hikayeyi anlatmazdım. Biliyorsunuz beni. Bir işte para yoksa ben de yokum. Bir işte para yoksa cenk de yoktur. Ee, o işte hayır da yoktur. Ben biraz böyle bir insanım. Yapacak bir şey yok. Okey, gelin bakalım. Size ben bir uçurayım. Sen ölmedim ölmedin be? Bu New Vegas hikaye. Fallout hikayesinin bir başka hikayesi. <gülüyor> Hikayeler bazen karışık olabiliyor. Dinliyorum. Tamam, kimsin sen? I am, Fazla değil değil mi? Ne diyorsun oğlum sen? <Gülüyor> Görünmez. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz buradan çabuk çabuk çıkalım. Gel gel. Oo, sanset sarı sarı parıda O zaman madem sanset sarı sarı aldık, hemen bir e, sanset Sarsa parayla içelim. Kendimize gelelim. Hadi bakalım. Sh, bun. Hadi öldürme lan şunu. Peşimizden daha fazlası gelecek. ya yapma. Oh! Bunları benim da öldürmeye diyecektim ki Ellie hemen gaza geldi. Hemen savaş istiyor, Hemen çalışma istiyor. Ulan öldürme! Öldürme! Dur! Dur! Çalma! Ay Ellie! Ay! Hikayemizde neler oluyor? Nasıl dolaplar dönüyor? Boş dolaplar dönüyor. <gülüyor> gel bakalım. Gel bakalım. Sen de gel bakalım. Sana da bir iki tane sıkalım. Şimdi siz ee, kafaya nişan almayın. Siz nişan alırken gövdeye nişan alın ki eee nişan almanız gereken durumlarda bir daha iyi vurabilirsiniz. Şimdi ben birazcık daha bu işin uzmanı olduğum için hemen kafadan vurabiliyorum. Pengu'ya hikayeyi anlatacaktım. Hortlaklarla savaşıyor. Sen çok çirkin bir şeysin. Oh! oh Sen daha da çirkinleştin birden. Kafa patlayınca biraz daha çirkin oldu. Gözlük de kayıyor. Çöl sıcağında burnunu terleyince Böyle boş laflar, böyle boş tehditler bizi işlemez biliyorsunuz. Ama herhangi gibi düşmanlık besine dair bir söz verdik. O yüzden girelim bakalım. Ee, Jason'la konuştular. Jason kim? Hiçbir fikrim yok. Gidelim bakalım şu Jason'la bir konuşalım. Jason kimdir? Nedir? Oo, sen bir parlıyorsun. Jason nur şık. Sen bayağı nurlu bir insanmışsın. Bir anlat bakalım bize. Portlakların bir grup Portlağ'ın hikayesini anlatıyoruz. İşte burada da şeytanlar devreye giriyor. Şeytanların hikayesine gireceğiz şimdi de. Görünmez şeytan. Daha önce bir tanesiyle karşılaştık biliyorsunuz. Hikayemizin geçen kısmında bir tane bu görünmez şeytanlardan birini vurduk. Deli gibi inekleri katlediyordu. Eee, buradayım evet. Çünkü hortlaklar orada kasabaya saldırıyor. Evet, öyle yaptım. Öyle yaptım. Tamam, çok uzattın be. Çok uzattın be. Hadi bakacağım, bakacağım. İz İbrisleri halledeceğiz. Neyse şimdi hikayenin şeytanlar kısmına geçiyoruz. Kim bu şeytanlar? Bu görünmez şeytanlar. Birden deliren, portaklara oradan oraya şey yapan şeytanlar. Yani, of. Yanlışlıkla böyle. İşte bu yüzden silahınızın güvenliğini açık tutacaksınız. Ve elinizde tetikte parmağınızı hiçbir zaman silahınızın tetik kısmında şey yapmayacaksınız. Tutmayacaksınız. Tetiğin dışında olması lazım parmak. Yoksa böyle ani bir hareketle pat silah atıştırır. Bak ne yapalım o zaman biliyor musun? Gel gel bakalım. Sen Siz buraya gelin. Siz buraya gelin. Burası karanlıksa ben daha şeye gideyim. İşte ne zaman ne yapacağınızı bileceksiniz. Sen burada kal. Burada. Hayır. Burada bekle. Güzel. Sen de burada bekle bakayım. Gayet güzel. Biz buradan gizli gizli cevaplayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eee... Buraya bir gidelim bakalım. Hmm burada bazı. Sen? Olunuz mu? Ha elimdeki şeyle konuşuyorlar. Suikastçı, Suikastçı değilim. Suikastçı değilim. Suikastçı değilim. Bu olmayan birisiyle konuşuyor. İş fena iş fena. Merhaba. Merhaba şeytan. Ee yukarıdaki hortlaklar adına buraya geldim. Aynen. Ee yardım edelim. Bir şeyler yapabiliriz. Değil mi? Güzel bir şeylere yarayabilir bu olaylar. Bu ne Antler? Evet. Kağıt parçası, sevk burayı terk etsin. Ben de onları bulayım. Evet. Beş dakika. Ben böyle demedim. Ben böyle dedim. Siz buraya falan bu yer açtın dedim. Ben onları bulayım dedim. Hadi. Merhaba. Hey hey. Ben koca birisi değilim. Koca bav bir şey değilim bu. Ben Cenk. Eee sizinle siz da e, şeytanların arasında şey yapıyorum. Meseleyi çözeceğim. Ee, sen ne yaptın? Neden buraya geldin? Bir anlat bakalım. Seni diker deneyelim bir daha. De. <gülüyor> taktik, taktik, taktik, e, <gülüyor> taktiksel geri çekilme hepimiz yaparız bunları. <gülüyor> gördüm, diğer şeytanı gördüm orada yerdeki. İyi oynuyorsun burayı. <gülüyor> I lan sen de çok konuşuyorsun. Az konuş. Sen biraz da akıl başına birine bu. Çok böyle kapılmamış o e, işte büyük yolculuktur. İşte e, işarettir ayağına. Anladım. Dur oğlum, orada. Onu kurtaracağım. Tamam, çalışacağım. Hadi bakalım. Benim elimde bol bol e, görünmez çocuk vardı. Ben bunlardan yavaş yavaş kullanmaya başlayayım. Bak orada bir... Uuuu bak burada da görünmez çocuk kullanan birisi var. Yanından geçtik bir şekilde. Uuuu. Burası nereye gidiyor? Yok o, ne oluyor lan? Birisi bağırdı. Hı diye bağırdı. Hop oh, iki tanesi var burada. İki tanesi var burada. Ben şöyle yapayım bunu burada. Hikayemi yanlış anlatırsam kaldığım yerden devam ederim kafasında. Orada devasa bir abi var. Ee, Adam attığı zaman yer sallanıyor. Woo! Yandan geçebiliyor muyuz? Yandan geçtim. Çok mutluyum şu an. Ya şu arkasından yavaş yavaş gidelim. Ne var burada? Koda sanatları Ha? Demek ki iyi. Bir şeyler bulduk. Güzel. Şimdi merdiven gibi bir şey bulup aşağı inmemiz lazım. Okay, burada bir şey yok. Burada bir şey olsaydı. Ha? Kapı kilitle bir şey kullandık. Neyi kullandık bilmiyorum. E, ölmüş. Bu adamın yardımcısı ölmüş. Ben yukarı kaçıyorum. Çabuk çabuk buraları alırsak. Çabuk çabuk şu devasa varlık ya ah ah Adam bizi görmedi. Adam şey bizi görmedi. Şu yaratık bizi görmedi. Güzel. Oo arkamdan geliyor. Arkam, o oh! Yok yok yok yok yok yok yok yok yok öyle bir şey yok yok cidden yok cidden yok. Yapma yapma. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. oo oo. Davidson Davidson Davidson. Anamlarına bir şey söyle Davidson. Yapma be. Yapma oğlum. Uzak durun. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. oo. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Buldum öldü. Güzel çok hoş çok hoş. Siz girin birbirinize, siz girin birbirinize. Umurumda değil dünyanın... Ah, <gülüyor> Sunset Sarsaparilla! Sunset Sarsaparilla! Sunset Sarsaparilla! Nasıl oldu bu iş ya? 2-3 tane çakalım, 2-3 tane çakalım, oh! Sunset Sarsaparilla, için hemen kendinize gelin. Lan yapmayın oğlum! Neler olmuş? Şunun hemen faturasını bulayım bakayım buradaysa. Bu ne? Dur, sevkiyat gördüm, sevkiyat gördüm, sevkiyat gördüm. Ee, i̇ki sandık gizli çocuk etiketli araç geldi, size geri gönderiyoruz. Ee, geri gönderilmişler, o zaman sevkiyat burada değil. Ne yazık ki onlar burada değil. Laya, oh, oh, Temel canançı alıyoruz. Antler, ben doğru yalancı söylerim. Yalancı. Aynen. Yanlışlıkla buraya gelmiş onlar. <Gülüyor> Büyücüsü kulak ver. İnsan doğruyu söylüyor. İnsan doğruyu söylüyor. Boyunuza kulak ver. Bak canavar. Tek tek olsa seni alırım. Tavancayı çakarım. Heh! Artık eşin silah kısmını, hikayenin silah kısmını geride bıraktık. Bakalım bakalım bu yer bize ne kazandıracak? Bize nasıl bir şey verecek? Bunları hep öğreneceğiz. Gelin bakalım. Artık <gülüyor> siz beni okay. takip edebilirsiniz. Ziyanım almak istemiyorum çünkü ikiniz nedense ikinizin de içinde birikmiş büyük bir öfke var <gülüyor> ve bunu diğer canlıları kaplederek dışarı vuruyorsunuz. Sakat bacak, o sakat bacak var direkt. Oo, wow, wow, sakat bacak alabiliyorum yani ben. Artık bir sakat bacağım oldu. <gülüyor> Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama sakat bacak. <gülüyor> bırak bırak kalsın. Hiç gerek yok sakat bacaklara. Neden yanımızda başka birinin e, çürüyen bacağını taşıyalım, değil mi? Haydi bakalım. Hem istemiz, haydi bakalım, İblisler yok artık. Yaralanar <gülüyor> e, New Vegas'ın hikayeleri şu anda biraz daha e, bana bilimle aynı e, tele tutturuyordu diyeyim. Wo, o giysiden ben de istiyorum. O ben de istiyorum. Nurşık. Hadi bakalım. If you para vererek rekod edebilirsiniz. Ezdik silahlar vererek rekod edebilirsiniz. Mermi vere rekod edebilirsiniz. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Gerisi umudayız. Ne yaparsanız yapın bana ne. Bu hortlakların hepsi aşağıda. seninle bir konuşalım ya. Senin şu durumu bir konuşalım mı? Ki neredense oraya gelemiyorsun. Söyle bakalım. Bu aklını köşe kusturur. Not do seni öldürecek orada koşum. Sen insansın. Ne yapalım? Söyle söyle bakalım ona. Yangıncıma at bulayım bakayım. Atla dur bakalım. Bu oyuncak roketler işe yarayabilir belki. Bunları bir dükkandan çalmıştık biliyorsunuz. <gülüyor> oyuncakları topluyorum gördüğüm yerde topluyorum. Eğlenceli oyuncakları varsa. Nereden bulabilirim bu modelleri? Neyse hadi gideyim bakayım. Aha! İşte uzay elbisesi. Bakalım bakalım bu uzay elbisesi nasıl. Oo, bu uzay elbisesi de bayağı şeyymiş iyiymiş. Bayağı değerli görünüyor. Hadi bakalım çıkalım şuradan çabuk çabuk bir şeye gidelim. Şu ee, hurdacıdan artık itişi modülü müdür? İtişi midir? nedir? Onu alalım. Şurada bir teyze var. Teyzeyi de uyandıracağız ama şimdi zaman önemli. Zaman çok önemli bizim için biliyorsunuz. Teyzeciğim. Hadi bakalım itişi modülü var mı? Bir söyle bakalım. Beş yüz kapak çok pahalı. Dur ben daha sonra sana baştan gelirim. Ne oluyor? Ben bu arada çok serledim. Fül, fül sıcağı vuruyor, fül sıcağı. Sens, sensarsa pardon. as the project was canceled and all are being diverted to hellfire armor, I'm sending this model to the outpost. If you're listening to this log from one of our enclave şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Continue to işte her şey daha iyi anlaşıldı. Gece olmuş. Benim bir yerde. Ben şuraya oturup sabah bekleyeyim o zaman ya. Birazcık sabah olsun çünkü biliyorsunuz geceleri uyumam gerekiyor, dinlemem gerekiyor. Birazcık böyle bekleyelim. <gülüyor> 250 kapak. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sen bunu ömrün sonuna kadar elinde tutarsın. Eksim modülü 250 zaman emrim. Haydi bakalım al. Ulan biz para yapacağız dedik para kaybettik 250 kapak verdik umarım iyi bir şey çıkar bunun sonunda umarım iyi bir şey çıkar yani nerede silah çekeceğinize, nerede konuşacağınızı ve nerede paranızın konuşacağını iyi düşüneceksiniz iyi hesaplayacaksınız ki e, verimli bir şekilde e, ticaret dönsün verimli bir şekilde para dönsün Şimdi ben geçip oradaki e, teyzeyi vursaydım belki de kasabada bir daha ticaret yapamayacaktım. Belki de bu hikayeyi e, size hiç anlatamayacaktım. Eğer öyle olsaydı e, para kazanma olasılığına düşecekti. Taktiksel geri çekilme olmayacak her devasında. Taktiksel merhamet de olacak. Chris, nansın dostum. Buldum buldum, al bakalım. Gerçekten mi? Mi, hazır mı, roketler? Bizi evet. şey olsun. Oh my God, you are right all... Ellerinde olsa sinemalarda evet ama ölürsün o zaman. Kardeşim, adamlar seni tanıtan gö gönderdiğini düşünüyor. Daha ne istesinler Daha ne istiyorsun? So ben kimim oğlum? Ben de bir insanım. Ben de senin tarafında savaştım işte. Daha ne olacak? adama yardım ediyoruz onun deli dalkları bak. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak izliyoruz hep birlikte, sansetle birlikte. Whoa oh, bize çarpıyordu bize çarpıyordu bize çarpıyordu kötü oluyordu hazır. <gülüyor> sevilen yap Beni bir e, kalbimde sevgi hissediyorum ya çok nadiren hissettiğim bir şey benimde biliyorsunuz <gülüyor> evet serdar yönetmenimizin dediğine göre bilgisayar donmuş şu anda <gülüyor> oha baya dondu döngüye giriyordu artık dondu ee, hikayenin bir sonraki kısmında görüşmek üzere serdar yönetmenimizin dediği gibi hayatla yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle o zaman Görüşürüz. Enzeyi bakın. Adios.